Herkese merhaba atölyeme hoş geldiniz bu videoda sizlere 5 dakikada bu görmüş olduğunuz gri renkli pijamayı nasıl diktiğimi göstereceğim gri renkli pijama diyorum onun da sebebini birazdan açıklayacağım ama hemen dikiş videosuna geçmek istiyorsanız şu anda ekranda görmüş olduğunuz dakikaya atlayabilirsiniz gri renkli pijama dedim Çünkü bu videonun ilham kaynağı Cem Yılmaz. Cemil Yılmaz birkaç sene önce yaptığı bir şovunda gri renkli pijamalardan bahsediyor. Ben de şimdi tekrar hatırlamak için onu bir izleyeceğim. Beraber izleyelim. Şimdi açıyorum. Kadın gördüm, klimanjero'ya tırmanıyor. Kadın gördüm, ay üstünde çalışıyor. Yerçekimsiz ortamda. Kadın gördüm, dört tane çocuk var. Böyle hasat topluyor. Bizimkiler gri eşofmanı çekiyor. <gülüyor> Evde Blu-ray izlerken beni anla. Bizim hallerimiz var. Vücudum şiş şiş, e, inanamıyorum ben. Şu vücudunu öğren artık kendin ya. Bizimkiler hiç rahat anasını satayım. Sanki normalde ver. iki deney tüpünü ver. Uranyum bombası yapabilecekmiş de o gün gel gitti varmış gibi. En sinir olduğum model o. Sorular da şu boyutta. Aşkım ben kumandayı bozmuş muyum? Ya o kadar komik, o kadar komik ki yani. Bir yandan sinirleniyorum hem mislerimle böyle dalga geçtiği için o bir yandan da gülmekten kendimi alamıyorum. <gülüyor> i̇şte bu videonun ilham kaynağı buydu. Yani kusura bakma Cemil Ulmaz Beyciğim. Biz hem kendi pijamamızı dikeriz hem de gri pijamamızı da giyeriz diyorum ve videoya başlıyoruz. İlk olarak kalıbını beğendiğiniz bir pijamayı ters çevirerek işe başlıyoruz. Tam bu dört dikişin birleştiği yerden bir elimle gerdiriyorum. Diğer elimle de beli düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi ön bel arka belden daha aşağıda. Ön bel öne gelecek şekilde katlıyorum. Pijamanın iyice düzgünleştiğinden emin oluyorum ve kenara alıyorum. Şimdi kumaşı önüme aldım. Bu kumaş iki iplik penye. Siz isterseniz gözünüze hoş gelen herhangi bir kumaşı kullanabilirsiniz. Penye olur, polar olur, peluş olur, şardonlu, şardonsuz, iki iplik, 3 iplik penye hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi kumaşı ters yüzü bana bakacak şekilde ikiye katladım. Ve sonra bir kez daha katlıyorum. Bu şekilde 4 kat kumaş elde ettik. kumaşın üzerine pijamayı koyacağız pijamanın düz olan kısmını kumaşın kat yerine tam üzerine denk gelecek şekilde yerleştiriyorum bu köşeli kısım kesileceği için ortada bir yerde kalabilir ama diğer kısım tam kat yerinin üzerinde olmalı yukarıdaki bel ölçüsü için arka belin uzunluğunu referans alıyoruz yani yüksek olanı bu uzunluğun üzerine kullanacağımız lastik genişliği kadar bir pay ekleyeceğiz. Onun üzerine de dikiş payı ekleyeceğiz ve bu şekilde çizmeye başlayacağız ve bir şey daha var Beli lastikli olduğu için büzülüyor ama lastiği gerdirdiğimizde görüyoruz ki kalıp dümdüz yukarıya çıkıyor Şimdi tam belin hizasından önce çiziyorum sonra üzerine lastik genişliğini veriyorum Onun üzerine de dikiş payı vererek keseceğiz pijamanın hattını aynen çiziyorum A kısmına geldiğimde dışa doğru 3 santimetre kadar bir pay vererek çiziyorum eğer pijama paçalara doğru daralsın istiyorsanız burayı eğimli bir şekilde çizebilirsiniz ben biraz bol paça istediğim için bu pijamaya göre daha düz bir şekilde çiziyorum Bittiği yeri işaretliyorum. kıvırma payı için 2 santimetre fazladan çiziyorum. Daha iyi anlaşılması için ekranı tam sığsın diye kumaşı yan çeviriyorum. Paça bolluğu biraz bana fazla geldi. Çizerken onu daralttım gösterdiğim tüm bu yerleri kesiyorum. kumaş iki kat olacak şekilde açıyorum. Bu A kısmı arka bedene göre uygun. Onu ön bedene uygun hale getirmek için kalıbı çizerken fazlalık verdiğimiz kısmı buradan kesiyorum. Hangi taraftan kestiysek oranın bel kısmını da 3 cm kadar çapraz bir şekilde kesiyorum. Hatırlarsanız kendi pijamamızda da ön bel arka bele göre daha kısaydı. Bu kesme işlemi onun için. Şimdi bu gösterdiğim tüm yerlerden dikiyorum. Dikerken eğer penye kullanıyorsanız çift dikiş ya da zikzak dikiş ile dikmenizi öneririm. Daha detaylı bilgi için penye dikilir mi adlı videomu izleyebilirsiniz. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Tam köşe noktalarını üst üste getirdiğimiz zaman pantolonun genel kalıbı ortaya çıkmış oluyor. Tam bu A noktasından başlayarak paça ucuna kadar dikiyorum. Tekrar A noktasına geri dönüp yine paçaya kadar dikiyorum. A noktasından başlamamızın sebebi dikişleri kaydırmamak için. Yine burada zikzak dikiş ya da çift dikiş kullanabilirsiniz. Pijama neredeyse oluştu. paça uçlarını zikzak dikişle temizliyorum. Diktikten sonra kıvırıyorum ve bu gösterdim. Yerleri dikiyorum. Dikerken eğer çift iğne kullanmayacaksanız Burada düz dikiş kullanabilirsiniz ama eğer benim gibi çift dikiş yapacaksanız kumaşın ön yüzünden hissederek dikmeniz gerekiyor. Şimdi bel kısmına lastik geçireceğiz. Bir yöntem kumaş kenarına zikzak dikişle temizleyip kıvırıp tekrar çevresinden dikip küçük bir yerde boşluk bırakarak içinden lastik geçirebilirsiniz. Ama bu çalışmada lastiği direkt bel kenarına dikeceğiz. İlk olarak belime olan bir lastiği uçlarından dikerek birleştiriyorum. Dikişin tam karşısına gelen noktayı iğneliyorum. Bu dikişle iğneyi birleştirip Kenarda kalan noktaları da iğne ile belirliyorum. Bu şekilde lastiği dört eşit parçaya bölmüş olduk. Bu lastiği şimdi pijamanın bel kısmının içine koyarak iğneleyeceğim. Dikiş yerlerine iğneleri tutturuyorum. Kenar yerleri de diğer iğneleri tutturuyorum. Böylece pijamanın beline lastiği eşit bir şekilde paylaştırmış olduk. Lastiği gerdirerek kenar hattınız zikzak dikişle dikeceğim. İlk iğnenin olduğu yere baskı ayağının altına koydum. Diğer iğnenin olduğu yeri elimle tutarak geriyorum. Kenarlarını düzeltip o iğneye kadar dikiyorum. Sonra aynı işlemi yine yapıyorum. Bir sonraki iğneli olan yeri elime gerdirip kenarlarını düzeltip dikiyorum ve tüm bel çevresine aynı işlemi yapıyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi bir kat katlıyorum. Ve yine çevresinden dikiyorum. Bu dikişten sonra bir kez daha katlayıp tekrar dikeceğim. Benim gibi çift iğne kullanacaksanız yine hissederek dikmeniz gerekiyor. Eğer çift iğne kullanmayacaksanız o zaman zikzak dikiş dikmenizi bu aşamada öneriyorum. İki kez katlayıp diktikten sonra böyle temiz bir görüntü oluşuyor. Paça kenarlarını kıvırdım. Onun da görüntüsü bu şekilde. Pijamamız bitti. Dikecekleri şimdiden kolay gelsin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben bu videoyu uzun uzun anlattığım için video süresi biraz uzadı. Ama eğer siz kendiniz yaparsanız zaten 5 dakika içerisinde yapacaksınızdır. Cem eğer şovunu izlemek isterseniz de onun da YouTube kanalı var. Aşağıya linkini bırakarım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu şov hakkında yorumlarınız, özellikle gri pijama hakkında yorumlarınız varsa aşağıda benimle paylaşırsanız sevinirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.